Merhaba hanımlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber yarım kilo kabaktan kabak tatlısı yapacağız. Gördüğünüz gibi enfes, yumuşak ve çok güzel bir tarifimiz var. O halde yapımına geçelim artık. Elimizde yaklaşık olarak yarım kilo kadar kabağımız var. Öncelikle kalın dilimler halinde dilimleyerek işe başlıyoruz. Ben burada porsiyonlamayı yapıyorum. Ardından gördüğünüz gibi kabakları şu sarı olan bölüme kadar keseceğim. Yani gördüğünüz şekilde kabuklarını bu şekilde ayıklamak benim daha kolayıma geliyor. Dilerseniz siz komple da ekleyebilirsiniz. Ardından üzerine 2 su bardağı kadar şekerimizi ekliyoruz. 2 su bardağı kadar şekerimiz gayet yeterli oluyor. Dilerseniz siz bu miktarı artırabilirsiniz. Üzerini streçliyoruz ve bir gece boyunca gördüğünüz gibi buzdolabında sakladık. Ve şekerler kabakların sularının salınmasını sağladı. Bu suyun içerisinde herhangi bir ek su yoktur. Tamamen kaban kendi suyu. Ardından iki çubuk tarçınımızı kırarak üstlerine atıyoruz. Bu aşamada bir portakalın kabuklarını ince ince dilimledik. Ve ardından kabaklarımız üzerine ilave ettik. Sizlerseniz karanfil de ekleyebilirsiniz birkaç tane. Ama yoğun bir şey istemiyorsanız bu sizin için yeterli olacaktır. Üzerini bir yağlı kağıtla kapattık. Ardından 180 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişirdik. Artık süsleme aşamasına geçebiliriz. Siz de benim gibi bol tahinli seviyorsanız hem altına hem de üzerine ekleme yapabilirsiniz. Yumuşacık bir balkabağı oluyor. Gördüğünüz gibi üstüne de tahinleri ve cevizi de bolca ekledikten sonra artık servise hazır bir hale gelecektir kanalımıza abone olmayı unutmayın gitmeden ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.